You feel... Söylenecek sözleri yatırdım masaya Sanki birbirine bağlıydı halatlarla Yeni bir dünya keşfettim uzaklarda Hayat senay yaş gibi atar sokaklara Bazen kader sana istediklerini sunmaz Lanet dünyanın düzenine hiç karışılmaz Verdiğin kararlar kendince kaçınılmaz Bir tebessüme kanarak yola çıkılmaz Galiba hata bir kaltağa aşık oldum Kayboldum okunus dayan ortaya koydum Pişman olacağım hatalarla vuruldum Dostumla içtiğim viskiyle duruldum. İlaçlar da ortak oldu uyku problemine. Her gece yeni sekten daha rahat Sessiz kalıp kabullenemezsin kadere. Dostum sakın duygularında yenik düşme. Kimi zamanlarda takılmazdım tedire. Niyetim yoktu kendime yazık etmeye. Farkına varmak için gerek yoktu düşünme. Nefretle duygulan, nanetirif beni sevme. Şarkılarım kriz gibi aniden gelirdi. Bu gece beni ayakta tutan kafeindi. Yaşadıkların bazılarına ibretti. Beni asıl temsil eden bilekti. demek sana alışkanlık yapacak keşten geriye şarkılar kalacak aşkını siklemeyenler tanınmayacak her yaptığım şarkıda kafan dövülecek duygularını değiştirirsem affet hayatım yaşamaktan çok rap'ten ibaret boğulayım o da kusurum farz et müziklerimden anlamışsındır de dirayet yazdıklarıma bak sonra kendinden kaç gecenin bu saatinde kayıt alıyorum saat kaç bu adam zor şartlara rağmen yaşayacak suçlular artık ro'ya sorulacak aynalardan hep korkmuştum aslında sigaranın ucunda bir yangın başladı Ciğerlerim parti verildi dumanla Konu müzik olunca gelmez oldum akla Ben bu şehre fazla adapte olamadım Ama başarılarımı buraya borçluyum Zor kararlarda olsa galiba Kurtuldum tam pes ettiğin anda Gerçek aşkı bulursam Sıkılmadın mı uykularda gelmekten Bunların farkı var mıydı gerçekten Bence ötesi yoktu yalnız sevmekten Hayatın getirdiklerini artık sövmem ben Aaa <gülüyor> All the things you love. Everything is clear. I can